Merhabalar, bu videoda gitaptan bilgisayarımıza nasıl projeyi indirebileceğimizi göreceğiz. İlk olarak gitap hesabınız yoksa bir adet ee, gitap hesabı oluşturun ve giriş yapın. Sonra indirmek istediğiniz e, projenin kaynak kutlarını açın. Burada Clone or Download certain, e, Butonuna tıklayarak e, iki yöntem var. Bunlardan biri Download Sip'e tıklamak. İniyor, iniyor, iniyor, iniyor, indi. Ee, i̇kinci bir yöntem ise, burada şu alanı kopyalayarak bilgisayarımızda git, klon şekil, şekilde yapıştırarak e, bilgisayarımıza indirebiliriz. Bu klon işlemini yapmak için e, bilgisayarımızda Git versiyon sisteminin olması lazım. Bu alandan da kendimize uygun Git versiyonunu indirerek kitaptan proje bilgisayarımıza düzgün bir şekilde indirebiliriz. İyi günler.